Herkese merhaba, kanalına tekrar hoşgeldiniz. Bu sefer oldukça beğenilmiş olan Apple TV Plus dizisi Severance'tan bahsedeceğim. Yalnız ilk başta hemen dizinin notunu vermek istiyorum. Çünkü diziyi seyrederken aldığım ses notlarında beni şaşırtacak kadar çok eleştiren şeylerden bahsetmişim. Sonuçta bir inceleme yapınca iyi tarafında kötü tarafında anlatmak gerekiyor ama biraz fazla bunlardan bahsedince sanki diziyi beğenmemişsin gibi algılanıyor. Öyle bir yanlış anlamaya mahal vermemek için en baştan diziye 10 üstünden 9 verdiğimi söylemek istiyorum. Böylece hem diziye haksızlık ettiğimi düşünmeden hem de izlememiş olanlarınızı dizi izlemeye ikna edeceğime inanarak ufak tefek eksikliklerinden de bu şekilde bahsedebileyim. Eğer işe gittiğinizde iş dışındaki hayatınızı unutsanız işten çıkınca da işte ne yaptığınızı unutsanız yani tek bedende iki insan olsanız ne olur bu soruya cevap arayan bu tema üstüne gizemli, mizahi ve oldukça da gerilim hissiyatı yüksek bir dizi Severance. Konusundan sadece bu kadar bahsetmek istiyorum ama daha uzun bahsetsem bile çok şey fark etmezdi. Çünkü dizi ilk sezonun sonunda neredeyse öne sürdüğü hiçbir gizeme cevap vermemiş olduğundan çok da bir spoiler verme ihtimaliniz pek yok. Gerçi bu gizemli hikaye anlatma metodu artık oturdu ve daha onlarca sene bu şekilde hikayeler kurulanacak biliyoruz. Fakat buradaki fark şu ki normalde bu tip dizilerde her bölüm 7 gizemler ortaya atılır birkaç bölüm önceki ufak bir sorunun cevabı verilir. Ya tabi ana gizem sürekli devam ettirilir ama bu şekilde sürekli bir şeylerin cevabı verilip izleyicilerin hem merak hem de sonuçlanma arzusu tatmin edilerek bu sayede ilerlenir. Bu dizide bir şey cevap verildiğini söylemek pek mümkün değil. Yani bu bir eleştiri değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Bundan bahsetmemin sebebi şu ki, bu tek seferde oturulup seyirilmesi gereken dizilerden. Çünkü neredeyse bir film gibi kurgulanmış ve hatta ilk sezon bittiğinde e, sanki bir filmin ikinci perdesinin sonuna yeni gelinmiş gibi duruyor. Bazıları dizinin orta bölümlerinde temponun aksadığını söylüyorlar, yani haklılar ama yani yavaşladığını söyledikleri anlarda bile dizinin seyir zevki azalmıyor. Yani sadece biraz kendisine fazla güvenli bir dizi bu. Yani tamam belki 9 bölümde gelinden yere 5 bölümde de gelinebilirdi doğru. Ama eğer tek bir seferde seyrederseniz bu ara bölümleri karakterleri daha derinlemesine işlediği bölümler olarak görebilirsiniz. Ve bir tempo sorunu hissetmezsiniz o zaman. Ama haftada bir, bir bölüm seyredip cevap arayıp bulamadığınız zaman biraz sitem edenler olabilir kabul ediyorum. Yine de bütün de ele alınca tempo sorunu eleştirisi bana biraz karavana geliyor. Yani hele bir de son iki bölümde yani neredeyse literatürde icat edilmiş bütün heyecan uyandırma hilelerini boca edip izleyiciyi nefes almayı unutacak hale getirdikten sonra yani kim bilir belki orta kısmı bu climax bu finale kıyaslayınca daha yavaş gelmiştir de ondan laf ediliyordur. Yani Tabi bu kritiği artık sezon bittikten sonra yaptığım için elinizde bütün sezonlar hazır zaten. Ama gelecek sezonu tek seferde izlemekten başka bir şey kesinlikle düşünmüyorum. Dizi için çok az sayıda kötü eleştiri var. E, galiba sadece iki tane okudum. E, birindeki çok güzel bir cümleyi çalmak istiyorum. Oradan devam edeceğim çünkü. Dizi içinde bir hikaye geçen bir dünya inşa etmek yerine dünya inşasında kaybolma riski taşıyor. Diye bir cümle kurmuş. Evet bu risk var e, ve bu bıçak sırtı yolda ilerliyor. Ama henüz bu bıçak sırtından düşmüş değil ve bence düşme ihtimali de yok. Sebebi de şu. Ben çoğu ana gizemin cevabını merak bile etmiyorum diyebilirim ve yalnız olduğumu da sanmıyorum. Çünkü cevapların ne olacağına dair ellerini bağlayacak oranda ipuçları vermediklerini düşünüyorum. İşçilerini, severance dedikleri bir ameliyattan geçirip iş ve dış dünyalarını birbirlerinden habersiz yapmalarının sebebi nedir? Bu şirketin gerçek işi nedir? Vesaire. Ya bu soruların cevaplarını bence şu an bile baştan yazabilirler. Ve öyle olunca da cevapların ne olacağını çok dert etmiyorsunuz. Çünkü her şey olabilir. Hatta benim teorimce Lumen'ın, e, dizideki şirketin adı bu, Lumen'ın Severance Katında bir iş bile yapılmıyor. Sadece bu çipler işe yarıyor mu diye yapılan bir deney bu. Bunun iması da çok güçlü bir şekilde yapılıyor. Yani normalde birbirlerini tanıması gereken iki kişinin Lumen'ın katında birbirlerini hatırlamamaları üstüne ''Demek ki çipler işe yarıyor'' diye bir laf da ediliyor. Ama yani siz başka cevaplar da verebilirsiniz ve onlar da uyar. Hatta Reddit'teki bütün teorileri sıralayın onlar da uyar. Çünkü bu gizemin belli bir yere ilerlemesi için konmuş yıbuşları yok. Yani Misal madem iş ve dış dünyalarını birbirlerinden ayırıyorlar o zaman niye yaptıkları işin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani nasılsa dışarıda hatırlamayacaklar. Seven hiç gerek bile yok o zaman. Yani bu yüzden zaten o katta gerçek bir iş yapıldığını düşünmüyorum. Ama bundan devam etmeyeceklerdir büyük olasılıkla. Yani çünkü izleyicinin aktif katılımda olduğu bir internet çağında yani orada burada çok güzel cevaplar okuyunca belki senaryoyu ona göre bile değiştirebilirler. Elleri serbest ve o yüzden en azından şu an için cevapları umursamıyorum. Asıl umursadığımız şey, yani asıl cevaplarını istediğimiz gizem başka. O da bu şirketteki çalışanların, yani dizinin bize tanıştırdığı karakterlerin kimlikleri, gerçek hayatları, nasıl yaşadıkları, bunlar dizinin ana gizeminden daha çekici bir unsur. En azından benim için geçerli olan bu. Ben bu karakterlerin outillerinin, yani iş dışı versiyonlarına verdikleri isim bu. Onların nasıl olduklarını merak ettim 9 bölüm boyunca. Bugüne kadarki başarılı, aksiyon, gizem, macera filmlerinde bazı eleştirmenler, filmin başarısının asıl karakterlerini iyi işlediğinden olduğunu söyledikleri zaman içimdeki aksiyon, macera, tutkunu, sinefil hep karşı çıkardı. Ya tamam karakterler iyiydi doğru da ya o kadar da değil. Yani filmi gizemi aksiyonu baya iyiydi filmi asıl macerası ve hikayesi sattı diye karşı çıkardım. Ama belki de ilk defa Evet, bu dizinin birinci ve asıl çekim noktası karakterleriydi diyebiliyorum. Ve karakterlerin hikayesi diziyi bize sevdirdi diyorum. Kim bilir belki de bir eşik atlamış bile olabilirim eleştirmenlik hayatımda. Şimdi bu videoyu yapmamın asıl sebebine gelelim. Konuşmak istediğim mevzu dizinin de asıl eğildiği şey sanırım. O da bu Severus Degen prosedürün temelde yepyeni bir insan yaratması ve o yaratılan insan üstünde hak sahibi olunması, yani bunun yaratacağı etik sorunlar biraz bunun üstüne laflamak istiyorum. Hadi devam etmeden önce kanala abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi şöyle üstün körü bir şekilde hatırlatmama lütfen müsaade edin. Kritiğe kaldığımız yerden devam edelim. Bu çalışanlar zihinlerini ikiye ayırınca o güne kadarki hayat deneyimlerini işe taşımıyorlar. Peki neyi taşıyorlar? Ana dillerini hala biliyorlar ama mesela bir yerde Kübik tasarım diyor biri. Diğeri sen kübik tasarımı nereden biliyorsun diyor. Çünkü dışarıda öğrendiğim bir şey olmalı bu. Mesela bir eyalet ismi verebiliyor karakterlerden biri. Ama bazı şeyler konusunda da bebek gibiler. Misal iki departmandan birinin diğerine saldırıp öldürdüğüne inanacak kadar saflar. Mark karakterimiz dışarıdayken burun kıvırdığı o kayınpederinin Facebook aforizmalarından ibaret kitabına ya o hayat deneyiminden eksik olan içerideki hali bir başyabıt gibi yaklaşabiliyor ve hayranlık besleyebiliyor. O yüzden aynı insan bile değiller aslında. Özellikle de görüyoruz bunu. İçteki ve dıştaki karakterlerini gayet iyi ve kötü insan olarak bile ayırabiliyoruz. Küçükken sürekli hafıza kaybı filmler seyderdim, yani Özellikle Türk filmlerinde çok olurdu bu. Yani her şeyi yeni öğrenen bir yaşta olduğum için hafıza kaybı bana çok ilginç bir karım olarak gelirdi. Yani Birisi hafızasını, yaşadığı şeyleri kaybediyorsa o zaman konuşmayı nereden hatırlıyor? Yürümeyi, okumayı, yazmayı nereden hatırlıyor? Bunu anlayamıyordum. Tabi yıllar sonra farklı anıların, farklı bilgilerin, beynin farklı yerlerinde depolandıklarını, bazı şeylerin hatta refleksif olarak omurilikte depolandığını sonra öğrendim tabi ki. O yüzden misal biri hafızasını kaybedebilir ama araba sürmeyi hatırlayabilir ki burada hatırlıyor. Bu bir şeyleri unutmak ve bazı şeyleri de hatırlama konusuna sonra döneceğim. Ama ilk olarak şuradan devam etmek istiyorum. O da içteki ve dıştaki hallerinin birbirlerinden bu kadar farklı olmalarına temelde iki ayrı insana dönüşmüş olmalarına rağmen dıştakinin içtekinin hayatı üstüne her hakkı sahip olması ve içtekine herhangi bir söz hakkı verilmemesi. Bir miktar Island filmine de benziyor bu noktada. Yani eleştirmenler genellikle Eternal Sunshine'la benzerlik kuruyorlar ama ya çünkü orada da yine bir şirket teknolojik olarak hafıza silme operasyonu falan olunca benzerliği oradan kuruyorlar. Ama ben o kadar bir hikayesel benzerlik kuramadım. Island'dan bahseden pek yok, hatta hiç yok. Yani belki de Michael Bay filmini örnek gösterip kritiklerini ucuzlatmak istemedikleri içindir. <gülüyor> Haklılar çünkü ben de istemezdim oturup örnek diye Michael Bay filmi vermek ama yani adam ne kadar kötü bir film çıkarmış olsa da çıkış hikayesi olarak son derece ilginç bir başlangıç noktası vardı filminin. Ve iyi bir filmci elinde çok daha derin bir esere dönüşebilirdi. Orada da gelecekte muhtemel bir organ yetmezliği için kendi klonunu oluşturuyordu insanlar. Zamanı geldiğinde de organlarını alıp klonunu çöpe atıyorlardı. Çünkü klonu insan olarak görmüyorlardı. Asıl insan sensin. Klonun ise sadece senin için varlığını sürdüren insan altı bir organ kutusu o kadar. Burada da işe gitmesi için hala kendi vücudun olsa da hafızayı resetleyip sanki bir klon oluşturuyorsun ve yine islanddaki gibi klonunu gerçek insandan saymıyorsun. Açık açık bu lafın edildiği bir sahne bile var hatta. İşe gitmeyi bırakacağın zaman da rahatlıkla istifa edip içteki karakterin varlığına son veriyorsun. İçerideki versiyonun ölmeyi bırak hayata gelme, doğma, ki dizinin ilk sahnesi tabii ki doğuş metaforu. <gülüyor> Yoksa kadını bir koltukta oturan şekilde başlatabilirlerdi. Ve tabii ki daha mantıklı olurdu ama yani hem gizem yaratma hem de doğum metaforu kullanmak için masa üstüne attıkları bir sahneyle başlıyoruz. Neyse içeridekinin hayata gelme tercih yok. Tamam yani hiçbir biz tercih doğmadık ama en azından varlığımıza devam etmek üstüne biraz söz sahibi sayılırız. Burada dışarıdaki iki dudağı arasında yaşamları. Ha evet dışarıdakine istifa dilekçesi yolluyorlar genellikle reddedilse de ama benim kafamı takılan şey niye istifa dilekçesi veriyorlar yani işten memnun olmasan bile yaşadığın tek hayatı senin açıkçası ben ekran başında rakam ayıklayıp arada dans parti yapmayı ölmeyi tercih ederdim yani sizi bilemem yani fikrinizi yazarsanız sevinirim diğer bir direkt benzerliği de Black Mirror'la kuralım yani onun da lafı geçiyor bazen. Kendinin dijital kopyasını yapıp onu iş için kullanma hikayesi. Yani bunu epey bir bölümde işlemişlerdi Black Mirror'da. Island'da yepyeni etten kandan insan yaratıyorsun. Black Mirror'da senin hafızana sahip dijital kopyanı yapıyorsun. Ve şimdi de hafızayı silip yeni bir karakter yaratıyorsun. Bir sonraki hikayede ne işlenecek bakalım? Yani sürekli aynı hikayenin türevleri icat ediliyormuş gibi gelse de Açıkçası böyle bir eleştiriye katılabileceğimi zannetmiyorum. Yani Shakespeare bile artık yeni hikaye anlatılmıyor diye 400 sene önce serzenişte bulunuyorken yani bu kadar hikaye anlatmanın ticaretleşip bollaştığı, hele bir de blockbuster sinemadan sonra senede binlerce hikayenin anlatıldığı son 50 yılda artık tamamen orijinal, hiç anlatılmamış bir şey çıkma ihtimali hem yok hem de gerek yok. Bu uzun konu burada kesiyorum. Başka bir gün daha ayrıntılı bir şekilde girmeyi umuyorum. Peki bu severance prosedürüne kalkışma sebebi ne olabilir? Yani şirketler için cevap çok kolay. İşçilerin ne yaptıklarını bilmeden onlara gizli işler yaptırabilmeleri. Tamam aşikar bir cevap. Peki işçiler? Seyrederken acaba ben de yapar mıydım diye kafadan geçmiyor değil. Çünkü benim de hiç sevmediğim işler oldu. Ve işe gittiğimi hatırlamadan para kazanma fikri yani çok çekici. Gerçi hayatında bir şeyler yapmanın tatmini olmadan yaşamak eksi tarafı ama yani iş hayatından nefret edenler için ki çok kolay empati kurabiliyorum tatmin içinde işi tamamen bırakıp evde oturup YouTube videosu <gülüyor> yapmak <gülüyor> tamam devam etmiyorum bu düşünce Ne diyordum? İş hayatından nefret edenler için çok çekici bir seçenek İş ortamı, iş hayatı bazen gerçekten de bir cehenneme dönebiliyor Hatta dizide Wellness Center diye bir departman var Çalışanlarını bazen iyi hissettirmek için yolladıkları ve garip terapimsi bir seans bölümü seyrediyoruz arada bir. Bunun gerçek ayar dizi düşünmü varmış mersi. onu bilmiyordum. Amazon'da çalışmaktan bitap düşen işçileri Amazon diye bir telefon kutusu gibi bir şey yolluyorlarmış. Yani çalışma saatlerini insani bir seviyeye indirmek yerine, tuvalet izinlerini kaldırıp şişeye iş etmek zorunda bıraktıkları ki bu dediğim gerçek biliyorsunuz. Bu işçilere en temel haklarını vermek yerine yalandan terapi kutusuna yollamayı tercih etmelerine bir göndermeymiş bu. Tabi dize yapılın. Yani aslında Apple'da hele hele Çin'deki sweatshoplarda iPhone yaptırdığı ve bazen intihara bile sürüklediği işçilerden dolayı öyle pek de günahsız değil. Ama sonuçta film yaparken illa günahkar bir şirketten alacaksın bütçeyi. O yüzden bu taşlamayı sadece Amazon'a değil de... Genel olarak corporate kapitalizme yönelttiklerini düşünmek bana daha tutarlı geliyor. Yine şu farklı bilgilerin, farklı hissiyatların, beynin farklı yerlerinde depolanmasına ve nelerin hatırlanıp nelerin unutulduğu mezusuna demek istiyorum. Çünkü iş hayatının boğuculuğundan kaçmak değil gerçek sebep. Yani en azından bu dizide. Asıl sebep gerçek hayattaki bir acıdan kaçmak. İşte bu çok çekici bir fikir. Gerçi acını günde 8 saat unutmak, iyileşmek değildir. Dense de dizide, yani en kolay reçete bu. Yalnız anılarla duygular aynı yerde depolanmadığı için... ...karakterimiz işe girdiği ilk anlarda... ...acısının sebebini unutsa da... ...acısını oraya taşıyor. Yani kırmızı ve yaşlı gözlerle işe geliyor. Acının ağırlığıyla güne başlıyor. Ve asansöre girdikten sonra... ...kendi yaşadığı şey... Yani ...birden asansörden girdiği gibi yerden çıkmak. Yani acısını unuttuğu 8 saati gerçekten yaşamıyor ki iyilesin. Yani hem acıyı içeri taşıyor... Hem de dışarı çıktığında içteki 8 saati hatırlamadığı için acısına kaldığı yerden devam ediyor. E, o zaman Severance bir işe yaramıyor mu? Emin değilim. Çünkü tersi de geçerli. E, o 8 saat boyunca acıyı hatırlamayıp kendini gitgide daha iyi hissettiğin zaman e, bu sefer de o iyi hissiyatı içten çıktığında taşıyorsun. E, dıştaki acıyı içeri taşıyorsan içerideki mutluluğu da dışarı taşıyorsundur. E, bu yüzden aslında gayet terapi yerine geçebilir bu Severance. Mesela güzel bir komedi seyretsen ve 2 saat boyunca gülsen sonra birden filmi sana unuttursalar Severance'la o 2 saatlik eğlence hissiyatını unutacak mısın? Yoo. Çünkü bilgi ve duyguları farklı yerlerde depoladığın için iyi hissiyata devam edeceksin. Sadece sebebini hatırlamayacaksın. Yani yine işin etik sorumluluğunu rafa kaldırsan Severance dışarıdaki insanlara çok büyük avantajlar sunuyor. O yüzden dizin ne kadar bize içeridekilerin tarafını tutsa da, bütün bu mevzunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlasa da yani evet insanların çoğu bunu yapardı diyorum son kararım olarak. Dizi hakkında klasik dizi niteliklerinden bahsetmeyi açıkçası pek de canım çekmiyorum. Yalnız bu bile dizinin iyi tarafı. Çünkü oyunculuklar iyi, yönetmenlik, senaryo iyi, hikaye güzel, gayet zekice... Müzik ve müzikle yaratılan atmosfer, sanat tasarımı ve göze hitap eden her konuda birinci sınıf bir iş olunca yani bir eksiklik görmediğin zaman çok da bahsedesi gelmiyor insanın. Ve ilk başlarda Patricia Arquette'i bir türlü korkutucu, otoriter patron tip oturtamamıştım. Yani bugüne kadar ki hep sevimli, cana yakın roller yüzünden. John Turturro'yu da burada seyrettikten sonra Batman'de mafya babası rolüne oturtamamıştım. Ama bu ikisi de dizinin niteliklerinden sayılmaz, yani benim sorunum yoksa ikisi de ve hatta bütün oyuncular da birinci sınıf iş çıkarıyorlar. Daha fazla uzatmayayım zaten çok konuştuğum için kızanlar oluyor neden bilmiyorum. Yani Konuştum videolar sonuçta bunlar. Hatta kanının adını bir ara benim de söyleyeceklerim var koymayı bile düşünmüştüm ama yani Umut Sarıkaya'dan intihal yaptığını düşünülür diye kaptan aşikarda karar kılmıştım. Bu tip eleştiri benim 20 küsur sene boyunca Ekşi'de yazdığım kritiklerin devamı olduğu için Ekşi ile Youtube arasında henüz tam bir köprü oluşamadığını düşünüyorum. Çünkü ben bunları Ekşi'de yazarken felaket beğenilen entry'lerdi. Ee, ama burada çok beğenilmediler henüz. Bu uyumsuzluk sanırım bundan olsa gerek. Bunu bir ara uzun uzun anlatırım. Ee, biz bu tarzı beğenen arkadaşlarla devam edelim.